Every single day. seviyordum Arkadaşlar bugünkü videomda makyaj yapmaya çalışacağım ve ayrıca videom tutana kadar böyle çok izlenene kadar da video çekmek istiyorum çünkü videolarım çok az izleniyor çok az 200-300 falan izleniyor başlayalım bunu taktım ki saçım önüme gelmiş saçımı da bu şekilde arkaya attım bu, bu bu tokamı çok seviyorum evet arkadaşlar şu anda ya ben pek makyajdan anlamıyorum ama makyaj yapmasını, kıyafeti almasını, böyle makyaj malzemesi almasını, kıyafet alışveriş yapmasını, kıyafet almasını, alışveriş yapmasını, almayı, bir şeyler yapmayı, giyinmeyi, denemeyi, kıyafet kombini yapmayı, makyaj yapmayı çok seviyorum. Bu şekilde arkadaşlar başlayalım. Kesin benim gibi insanlar vardır diye düşünüyorum çünkü ben makyaj yapmasını beceremiyorum ama çok seviyorum başlıyoruz. Bir dakika. Açayım ya. Öne mi koysam acaba? Öne koyayım inişim. Bir dakika bekleyin. daha güzel sanki arkadaşlar. Başlıyoruz. İlk olarak makyaj yaparken yüzün mü, yüzün nemlendirmek gerektiğini biliyorum arkadaşlar. Yüzün nemlendirince böyle daha güzel gözüküyor ve eğer nemlendirmezseniz pütür, pütür gözüküyor ve yaşlanandırıyor. Makyaj malzemeleri, fondötenler falan değil. Şu anda keşif daha güzel arkadaşlar. Çünkü tarif adımı getirdim. Neyse. Yani, işte yani diyeceğim şu ki eğer nemlendirirseniz daha güzel gözüküyor. Ve makyaj bazı falan da deniliyor buna. Yani bazıları falan var ama ben hiç makyaj bazı kullanmadım. Ben böyle yağlar, nemlendiriciler falan kullandım. Ve şu anda bunu kullanacağım. Erse şey mucize bir yağlı oriyal parisinin. Arkadaşlar. Tamam başlıyoruz. Ben bunları bu arada elimle yediriyorum bu arada. Yani elimle yok işte şöyle. Laf edecekseniz bir kere izlemeyin. Ya. Ben hep elimle yediriyorum. Tamam mı? Bu şekilde başlıyoruz. Aynam e, yok. Bu yüzden. Par paletimin aynısını da kullanacağım. Sözüle bu da bir ayna. <gülüyor> Okey. Tamamdır. güzel. <gülüyor> evet. Başlıyoruz. Ve çok güzel kokuyor acaba arkadaşlar. Bu şekilde. buradan sıkınca arkadaşlar daha çok okuyor. Siyah kısmından sıkınca daha çok okuyor. Ben bunu çok seviyorum ya. <gülüyor> Bu şekilde elimle Ama bazı insanlar da böyle fenomenler falan. He şey utanmasa yani aile sürece utanmasa o derecede. Yani, hatta öyle sürenler de var mesela. Ee, rujunu rujuna ruj yani rujlu pıçayla pırça, da parlak olacak süren de var. Rujlu pıçayla olup parlak gibi göz kapakına süren de var yani. Ben çok takip ettiğim, çok sevdiğim birisi vardı. ismini vermeyeceğim. Zaten takip ediyorum Instagram'dan da. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anda nemlendirdim ve iyice yedirdim Göz kapağıma falan düşürdüm. Bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Nemlendirmemiz bitti. Şimdi arkadaşlar. Sıra. Ya ben şu an kendim makyaj yapmasını beceremiyorum ama çok seviyorum. O yüzden kendim nasıl makyaj yapıyorsam onu göstereceğim. Ben profesyonel falan değilim yani. Tamam mı? Bunlar benim en çok sevdiğim. Diğer iki tane bu rujum. Bunlar çok yani çok demeyeyim de biraz kılıcı ve çok güzel Zaten Anlatın bunlar. Arkadaşlar. Buradan mı işte? Bu ikisini çok seviyorum arkadaşlar. Note 8 yazıyor. Matte, lip Lep, Ink falan bir şeyler yazıyor. <gülüyor> bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Ve şu anda bunu kullanacağım. Yani açık kahve olanını kullanacağım. Çünkü birazdan bakkala gideceğim. <gülüyor> ya ben giderken yani Note bakkala gideceğim yani. Böyle bir makyaj yapayım ne niye bir anda patladı ya. Anlam veremedim. Ondan rujumu süreyim. Eğitim şu yağımı, bakım yağımı kapatayım. Tamamdır. Heh, sürdüm. Sürdüm arkadaşlar. Ah. Ama bu bu arkadaşlar bu demin gösterdiğim rujlar dudağı çok kurutuyor böyle. Çok kuruyor böyle derin biraz dudak derisi biraz böyle sığrılıyor falan yüzülüyor yani. Dudak derim çok kuruluyor ve yüzülüyor biraz. Böyle bir şey var. Bunun dışında çok memnunum. Derimi yüzüyor. Böyle çok çabuk böyle yüzüyor. Ay, umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Neyse bu deri kırıklarım. Ama çok sevdim. Çok kurutuyor çünkü durdur arkadaşlar. Sadece bu var. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Ben fazla kullanmıyorum. Ama o süngerli kapatıcı, gözaltı kapatıcısından falan almak istiyorum. O da Doryal Paris'in. Ama maalesef gratis Doryal Paris satmadığı için en son oraya gidip alacaktım ama alamadım. Başka bir yere de gitmedim. Alamadım yani kaldı öyle. Hani sünger böyle kapatıcısı oluyor ya böyle sünger böyle yapıyorsunuz sürüyorsunuz. Ondan almak istiyorlar. Ama oradayısını hep BB krem kullanıyorum arkadaşlar. Niye bu böyle çıkartıyor ya? Bakalım. Umarım duyuyordur. Normalde hiç böyle ses çıkanmazdı. Bozuldu mu acaba? Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Garniyorum. BB krem. Çok güzel kokuyor bir doğal. Güzel. Seviyorum bunu süreceğim. Bu kullanmıyordum bu arada arkadaşlar. Bunu daha bu şekilde kullanacağım. Bunda daha fenomenlerden gördüğümüz üzere. Edilmesin üstüne sürüyoruz. <gülüyor> bu şekilde arkadaşlar. Ve aynı mı? Alıp. Ya, ve yanlış oldu şu an şöyle koyuyoruz ve aynımıza bakıp sürüyoruz bunu da elimde dağıtacağım ve çok fena açılcam ya arkadaşlar ben bb kremi daha çok seviyorum ya peki ben ya fondöton gerçi bb krem neyle dağıtılıyor onu da bilmiyorum sanırım böyle bir fırçayla dörtülüyor ama ben bunun da alıp falan sürüyorum bronzer sürüyorum yanağıma bir şeyler sürüyorum arkadaşlar bu şekilde bunu sürelim her şeyimi sürelim böyle sürelim ah bu şekilde sürelim arkadaşlar Hala Sivaciler yıkılıyor benden yıkılıyor. <gülüyor> Hala Sivaciler... Bakayım. Bence fena değil ya. Sivaciler yıkılıyor benden yıkılıyor. <gülüyor> Böyle bir şarkı bilmiyordum ama... Ben uydurdum şu anda. Öyle bir şarkı var ama her gün peşime bayıklığı takılıyor falan da bir tane şarkı var ama... Sivilceler yıkılıyor diye olduğunu sanmıyorum arkadaşlar <gülüyor> Onda ben uydurdum. Bu şekilde bence idare eder ya. Sivilcelerimi kapattığımı düşünüyorum. Kapattığımı. Arkadaşlar merak ettim. Ve şu an bakacağım öyle bir şarkı var mı diye. <gülüyor> Sizinle beraber bakıyoruz arkadaşlar. Sivilceler yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Ayça yıkılıyor diye bir tane şarkı varmış arkadaşlar. Ama sivilceler yıkılıyor mu diye. <gülüyor> Bunu da araya bir yere sıkıştırayım bu videoyu ya. Ne yapayım. Tabi telif akı falan yemezsek. Cık. Duyurum acaba. Cık. Aa buldum. Buralar yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Her gün baş, başıma birileri takılıyor falan diyor. yani Sivilceler yıkılıyor falan demiyorum. Ben uydurmuş muhafet. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. BB kremi de sürdüm. Bir sürü far paletlerim falan var. Şu an far paletlerimi tanışacağım. Bu da bir tuz mor paletim. Bunu yeni aldım. Allık ve bronzer olarak kullanmıyor. Leveration paletim. Allık ve bronzer için uygun bence bu. Bu da bir tuz. Yok. Bu da bir tuz yine. Far paletim. Gene bu da bir tuz. Bu bir tuz. Umadım bu da bir tuz diye <gülüyor> Ve bir şey bu arada arkadaşlar. Bunlar var işte ya. Ve bu var. İlk aldığım far paletim bu arada. Bu. İlk aldığım pa far paletim bu arkadaşlar. Bayağı eski zaten. Bakar mısınız şuna şuna ya. Bayağı eski. Ha. İlk aldığım far paletim yazığın eskitemedi ve çok güzel kokuyor. Emtes kokuyor. Bundan sonra da bunu aldım arkadaşlar. Göstereyim. Bundan sonra da bunu aldım. Bu da çok eski diye yanlış. Bakın. Hatta iki tane dökülmüş gitmiş. Bu da çok eski arkadaşlar. Bu şekilde. Ha bir de bu arada maskara süreceğim. Ya of, acaba far sürmesem mi? Neyse. Maskara süreceğim sadece. Zaten bakkala gideceğim arkadaşlar. Of, aman. Neyse. Yapma Ay ilerleder Yok arkadaşlar farklı, farklı, farklı Sadece bir tane ayrı ayrı süreceğim Ya çünkü ben fır Ya süsem mi acaba ya Bilmiyorum ki Belki doğal tonlarda bir şey sürebilirim Bundan Bakalım Şunu beğendim arkadaşlar Şu rengi beğendim gösterdiğim yakından şu rengi şunu süreceğim Ay ay şu şu şu, şu tır, Parmağımın altında olan Tamam onu süreceğim onu sürelim. Bunun aynısı da var hem Bir de üstüne ayrı aynısını tutacağım arkadaşlar yani size bakıyorum he Allah'ım Bence yani çok doğal sonlandı çok tatlı Videom tutana kadar video çekip tutacağım arkadaşlar Çünkü youtuber olmayı çok istiyorum YouTube'a çok seviyorum. Video çekmek, fotoğraf çekmek için çok sevindim. Ama şu ana kadar mesela o kadar TikTok'a video çektim, YouTube'a çektim, Instagram'a çektim ve sadece yayıncılıktan para kazandım. TikTok'tan, yayıncılıktan, bir koddan, yayıncılıktan hep kazandım yani. Başka bir şeyden kazanmadım. Toplamda 80 küsür dolar falan kazandım. 80 dolar, 500, 600, 700 lira falan, bin'e yakın. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım güçlü kadar. Bir tane de eyeliner süreceğim arkadaşlar. Şimdi de eyeliner sürelim. Bunu can, sanırım kozmetik miraydı. Ondan aldım arkadaşlar. Kozmetik miraydan aldım. aldım. Aa, çok sevdim. Çok beğendim. Bunu süreceğim. Bir tane de bunu sürelim. 5'te malum bugün pazar çok sokağa çıkma yaşıyor 5'e Beş kadar da şu an saat 3'e falan geliyor. 5'e kadar da bakkala gidip gelmem gerekiyor. Vav. Wow. Hadi Ayşe, yapabilirsin. Hadi. Oldu bence ya, bakın. Yakından göstereyim birazcık. Şuraya oldu bu Ben beğendim. Siz beğenmesiniz duruş. Senin takipçiler ya, sizin de ben tabii. Ama ben beğenince yani belki kimsenin için umutmuyorum ama siz beğen de falan olmaz yani anmıyor ya neden hep sağ gözünden başlıyorum elim hani sağ elim olduğu için sağda kaldığım için kadar eyelinerım bitmiş <gülüyor> bir gözme yaptım ve eyelinerım bitti arkadaşlar şöyle yapalım sağda yadım Aylinerim bitti. Ne alırsın? Aa ya. Allah'ım ya, Rabbim çıldıracağım ya Rabbim. Neyse ben de, bir de bu aylinerim var arkadaşlar. Estela koy Ama bu çok kalın sürüyor. Bunu sürelim mi? Birçoktan iyidir. Yani tek aylinerim kaldı Değil mi yani. Bu çok kalın ama ucuna bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı kalın. Bakalım. O çok fark var. Neyse oldu ya. Hiç çoktan iyidir. Hiç çoktan iyidir. Ama şu an çok kötü gözüküyor. Ne yaptım Neyse ya. Şu an göstereceğim arkadaşlar sizi. Bakın. Çok kötü oldu. biraz da şu güzme ya hizalayalım tamamdır bence böyle daha güzel odaslanışmış bu kadar yeter çünkü ben pek makyaj çok makyaj Sen diyeyim çok makyaj yapmasını sevmiyorum doğallıktan yine ama makyaj yapmasını seviyorum Umarım anlayırmıştır. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve bununki de biraz eyeliner'ı bittiği için bu şekilde oldu. <gülüyor> Bence güzel oldu. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Sizi çok seviyorum. Mucuk mucuk mucuk mucuk öpüyorum. Bye. Kanalıma abone olun. Likelayın.